Bu hafta attığım ikinci vergi videosu aslında. Bu önce bir bitcoin vergisini ele almıştık. Şimdi de AdSense'in içerik üreticilere uygulayacağı %24 vergi hakkında konuşacağız. Bir mail doğrultusunda uyuyordum, uyandım. Şu anda uykumdan uyanarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. En azından e, bu çabam için de bir beğeninizi alırım. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar okumuş olduğum mailde YouTube bir vergilendirmeden bahsetti ve ben de araştırmaya başladım. Dolandırıcı mı değil mi diye baktım, resmi bir şey. Şimdi anlatılan şu, bir kere bu olay YouTube'dan para kazandıran herkesi etkileyecek. Yani sen YouTube'dan para kazanıyorsan, reklamların açıksa bu olay seni etkileyecek. Ama videoları üretip videolarını atmaya devam edip de para kazanman hala aktif değilse, videolarında reklam oynamıyorsa... Şimdilik rahatsın. Ve bu videoda sizdin bu olaydan nasıl muaf olacağınızı yani minimum zararla kurtulacağınızı da dilim döndüğünce anlatacağım. Olay çok yeni olduğu için pek bilgi yok. Ee, hızlı bir araştırma sonucu bu videoyu hazırlama gereği duydum. Şimdi eğer bu anlatılanları uygulamazsanız paranızın yani AdSense'den toplanan gelirinizin AdSense'de biriken paranızın %24'ünü YouTube otomatik olarak kesecek. Peki bu vergilendirmenin amacı ne? YouTube diyor ki Amerika'daki izleyiciler eğer senin kanalını izliyorsa ve sen de yurt dışındaysan yani Amerika'nın dışındaysan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlardan almış olduğun izlenmenin gelirinin vergisini ödeyeceksin bana diyor. Bu sadece hani Amerika dışındaki vatandaşlara geçerli olan bir şey değil. Amerika'da yaşayan insanlardan da vergi alınıyor. Fakat şu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bu vergiyi asla hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesiyormuş gibi düşünmeyin. Oranın vergisi ayrı, buranın vergisi ayrı. Yani bu AdSense olayından kurtulduktan sonra hani YouTube'a vergi vermeyeceğim falan diye düşünmenizi asla istemiyorum. Öyle bir şey yok e, diyenler de varmış e, bazı forumlarda okuduğum kadarıyla. Neyse zaman kaybetmeyelim. İlk olarak bir zaten... Videolardan para kazanıyorsanız bir AdSense hesabınızın olması gerekiyor. AdSense hesabınıza giriyorsunuz ve ödeme sekmesi seçeneğine tıklıyorsunuz. Ödeme sekmesinden ayarları yönet deyip ABD vergi bilgileri seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada çıkan bütün soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplamaya özen gösterin. Karşınıza uygun olan bir form çıkacak ve siz V8 ben formunu seçeceksiniz. Şu anda pek akıcı konuşamıyorum uykumdan yine uyandım kusura bakmayın. Sizin karşınıza doğru formun çıkmasını istiyorsanız kesinlikle doğru cevaplar verin. Zaten orada sorulan sorular işte Amerika vatandaşı mısın? Amerika'da yaşıyor musun? E, ticari mi şahıs olarak mı içerik üretiyorsun diye 2-3 e, tane soru çıkıyor karşınıza. Soruları doğru cevapladığınız zaman istenilen bilgilere girdiğinizde ödeyeceğiniz vergi metrağını göreceksiniz. Yani bu şu demek değil arkadaşlar bu konuya da bir açıklık getireyim. Atıyorum. Ee, senin 300 lira birikmiş paran var ve e, %24 kesinti olacak. Hayır bu formu doldurursan eğer YouTube diyor ki sana Amerika'dan seni bugüne kadar 2000 kişi izlemiş atıyorum. Bu 2000 kişiden işte 1000 gösterim başı maliyetini ne kadar atıyorum e, 1 dolar olsun çok ütopik bir akım ama 1 dolar olsun diyor ki bu sen... 2 ay boyunca almış olduğum bu 2 doların vergisini bana ver diyor. Yani YouTube sizin bütün paranızın yarısını falan almak gibi derdi. Yok ama bu formu doldurmazsanız eğer YouTube AdSense'deki toplam paranızın %24'ünü çekecek diye bir söylenti var. Bu söylentinin de doğru olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Peki biraz daha açalım olayları. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile... Amerika Birleşik Devletleri'nin bir vergi anlaşması var mı yok mu bilmiyorum. Ama eğer bu anlaşma yoksa %24 net kesinti veya daha fazlası olabiliyor. Ama iki büyük devlet muhakkak ki bir anlaşmaları vardır diye umuyorum. Bu anlaşmalar varsa eğer bu formu doldurmazsanız %24 bu formu doldurursanız da %0 ile %24 arasında metrah çıkıyor. Maksimum %24 minimum 0 zaten senin... Amerika'da senin kanalda Amerika'da izleyen yoksa Amerika'dan senin herhangi bir kazancın da yoktur. Herhangi bir kazancın yoksa vergin de yoktur. Vergi ne demek? Kazandığın parayı ilgili kuruma, devlete, makama ödemen gerek. Ortada kazanılan, o ülkeden kazanılan bir para yoksa endişelenmene gerek de yok. Ama muhakkak bu formu eksiksiz ve net bir şekilde doldurman gerekiyor. Peki ben YouTube kazancımı nasıl göreceğim diye sorabilirsiniz. YouTube'un e, analitik bölümüne tıkladığınızda gelişmiş seçeneklerde YouTube gelirinizin hangi ülkeden hangi oranla veya hangi ülkeden ne kadar para kazandığınızı görebilirsiniz. Şu konuya da bir açıklık getireyim arkadaşlar. Eğer kanalımızda herhangi bir izlenme metotları yani burada söyleyemeyeceğim anlamışsınızdır. Bazı sitelerden trafik elde etme işte parayla izlenme satın alma gibi abuk subuk yollara başvurduysanız. Ve o izlenmeler size ABD üzerinden yollanmışsa IP'lerden siz de bu vergiyle biraz e, cebelleşebilirsiniz. Evet diyeceklerim bu kadardı. Son kez bir şey eklemek istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi dostlar bu sistem iyi mi? Amerika Birleşik Devletleri olarak baktığımızda mükemmel bir sistem. Düşünsenize adamlar diyor ki benim ülkem sana bir para kazandırıyor ve bunun vergisini bana ver. Bu formu doldur. Keşke Türkiye'de de her şey böyle işlese. YouTube vergisi ödemek için şahıs şirketi açıp her ay çeşitli primler yatırıp çeşitli ödemeler yapıp muhasebeci ücretleri, yazar kasa ücretleri, post ücretleri falan işte gelir gider beyanları bunlarla keşke hiç uğraşmasak. Keşke her ay veya işte belirli periyotlarda e-devlete girip YouTube kanalımızı oraya tanıtıp bir ticaret ortaklığı gibi işte ben buradan para kazanıyorum diye beyan edip keşke Devletimiz de böyle bir sistem geliştirse ve sosyal medya üzerinden para kazanan herkes o sistemin içerisine girse ve o sistem üzerinden bir ücretlendirme vergilendirmesini çok rahat bir şekilde ödesek keşke. Çok anımsam işte şirketler kurup olayı daha fazla büyütülmese. Ben bunu çok istiyorum. Neden? Şimdi küçük bir kanal olunca çok fazla kazanmıyorsunuz. Kazandığınızda emeğinize anca yetiyor. İşte ekipman zaten o parayla bir ekipman da alınmıyor şu anki durumlara göre. Yani en azından biraz e, imkan tanınabilir, seçenek tanınabilir. E, belki sesim buradan bir yerlere ulaşır. E, dikkat çekmek açısından da bunu eklemek istedim. Evet dostlar videomuz buraya kadardı. Korkulacak bir şey yok. Ama bu formu doldurmanızı öneriyorum. Bu formu doldurmayacaksanız da doldurmazsanız da eğer YouTube'dan para kazanıyorsanız e, bunun bir vergilendirmesi olacak. E, çünkü bundan kaçış yok. Zaten bunu YouTube yapıyor. E, sen istesen de istemesen de YouTube senin hangi ülkeden nasıl bir kazanç elde ettiğini, neleri kazandığını çok iyi bir şekilde, senden bile iyi bir şekilde bilecek altyapı algoritmaya sahip. Evet videomuzun sonuna geldik. Yeter saat gece 1 ve ben bu videoyu çekiyorum. Montajlayacağım ve yükleyeceğim. Ne zaman izlersin bilmiyorum ama... Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım bilgilendirici bir videodur. Ee, bu konu hakkında herhangi bir bilgi detay elde edersen bu videonun yenisini çekeceğim. Bundan hiç şüpheli olmasın. Kanalıma abone, olabilip, kanalıma abone olup bu videodan anında haberdar olabilirsin. Destek olmak istiyorsan da videoyu beğenip kanalıma abone olup görüşlerini yorum olarak iletmeyi unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.